Hazreti Abdülkadir Geylani Hazretleri kendi yaşadığı dönemde Devlet kurmuştur Devlet kuruluşunun temelinde yer almıştır Kudüs'ün fethinde izi vardır Osmanlı'nın kuruluşuna niyeti vardır Selçuklu'nun temellerinde adı vardır Efendim ilmi açıdan da bakılsa ilmi açıdan bakıldığında bugün Hz. Pir Dünyanın dört bir tarafında Hambeli mezhebinin en büyük ulemalarından biri olarak resmi olarak kabul edilir. Öyle ki tasavvufi anlayışın önemli bir kısmını reddiyeleriyle reddeden Vahabiye anlayışının e, uleması dahi Abdülkadir Geylani Hazretlerini bir sufi olarak değil de Hambeli mezhebinin en önemli fukahası olarak ve Ayrıca tarihin en önemli muhaddislerinden de biri olarak kabul eder. Ama önemli bir meselemiz var ki batı dünyasından etkileşim o kadar yüksek seviyede ki Birisinin İslam'ın yaşam biçimini İslam'ın o özünü ve Tasavvuf denilen İslam'ın haricinde olmayan hamurunun ta kendisini Mayasını tabi caizse bozulmadan İslami şeriatî hakikatleriyle beraber tekrardan beyana muhtaçız. Ve o beyanatın bu sefer çok yüksek bir sesle duyulması gerekiyor. İşte o yüksek sesin duyulmasındaki en önemli kriter isimlerden bir tanesi Abdülkadir Geylani Hazretleri'dir. Zira Bakın enteresan bir şey var Hz. Pi'nin kendisinin mezhebinin hambeliye dönüşü artık hanbeliğin mezhebini uygulayacak kadar Bilgi sahibi Müslümanın kalmayışı sebebiydedir. Yani Abdülkadir Geylani Hazretleri niye Hanbeli mezhebinin imamıdır diye soran olsa el cevap Öyle bir dönemden geçiyoruz ki öyle edin artık Hanbeli mezhebinden bilgi sahibi bırak alimleri onlar çok azalmış Müslümanlardan da neredeyse kimse kalmamış yani ilim gidecek Ve bir zat geliyor o ilme sahip çıkmak üzere Burada mesela komik bir ifade var. Hazreti Pir Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin babasının adı Cengi Dost. Bu lakabı aslında. Şimdi bu Cengi Dost dediğimiz şey çeviriyor Türk Diyanet Vakfı, Türk Diyanet Kurumu diyor ki Zenci'nin Dostu. Ben de soruyorum diyorum ki arkadaş meva Nehir'de Zenci'nin ne işi var? Cengi Dost kelimesi bir sıfattır. Devletin kuruluşunda, eski Türk boylarında, devlet kuruluşunda yardımcı olan, destek olan ancak Türk olmayan insanlara cengi dost denilmiş. Hakikat şu, cengi dost köleleri, fakirleri kurtaran adam demek ve o devlette yakın bağlar kurabilecek kadar oraları yardım edebilecek kadar bir zat demektir o kadar etkin bir isim olmuştur ki kendi topraklarında e, Hz. Pir Abdülkadir Geylan Hazretleri 9 yaşındayken babası 54 yaşındayken babasını zehirlemişlerdir babası zehirlenerek öldürülmüştür önemli bir tacir ciddi manada malı olan bir tacir ve her gittiği yerden geriye dönerken de malının yarısını Yol boyunca dağıta dağıta da gelen bir zengin. Çünkü ayet-i kerime var. Yolda kalanlara, miskinlere, durduğunuz yerde kervansarayın etrafındaki fakira fukaraya yardım ediniz diye bir ayet var ya. Bu ayet-i hakikati dairesinde toprak boyunca yardım ediyor. Şu hakikati beyan etmek lazım. Hazreti Pir'in babası 9 yaşına kadar önemli bir eğitim alıyor. Çünkü o dönemde eğitimler 4-4,5 yaşına başlıyor zaten. 9 yaşına kadar önemli bir eğitim alıyor ama kendi annesi vefat ettikten sonra babasına yardım edebilmek adına vermiş olduğu mücadelede o mücadelenin içerisinde ilmini yarım bırakmak zorunda kalıyor. Ama Hz. Peygamber'in babasının yarım bıraktığı ilim de öyle <gülüyor> ucuz bir ilim değil. Hani Yara alim diyemem. Bugünden bakarsam da bir alim kadar bilgidir. Efendim hadisiyle, ayetiyle gittiği her yerde bu kardeşliği beyan ediyor ve bir süre sonra da yani vefatından evvel son 3 yılda da tüccarlığı bırakıyor. Artık kervanlar kendi kendine gider gelir olmuşlar. Artık kendisini biraz daha bu hakikat üzerine vermeye niyet ediyor ve hayatı boyunca pek çok kalbiyiz hacca gitmiş. 19 haccı var Hazreti Pir'in babasının ve bu haclardan bir tanesinde de Kabe'nin önünde Kendi şeyhinin ona bir duası var. O Kabe-i Muazzama'nın yanında bir duaya maruz kalıyor. O duaya muhatap olmasının sebeplerinden bir tanesi elbette Takdir-i İlahi Hazreti Pir ondan hasıl olacak. O vesile olacak. Babası kaderde tayin edilmiş. Ama bir hakikat de var. Onun kendi içerisinde yaşadığı bir hayat Kabe-i Muazzama'ya gelirken düşünün ki yanınıza 100 akçe almışsınız Kabe-i Muazzama'ya gelene kadar Hazreti Pir'in babası 90 akçeyi dağıtmış hacca geliyorsun hacda para lazım ama karayolundan gelirken dağıta dağıta dağıta geldi geriye kaldı 10 akçe 10 akçe de kapıdan girerken birisi ona elini uzattı uzatan kişinin de fakir olup olmadığı belli değil ona da verdi 10 akçeyi İçeriye girdi, elini öptü şeyhinin. Şeyh'i dedi ki, işte hac'de karşılaşmışsınız diye. Ee, dedi ki, kapının önündeki adam fakir değildi evladım. Normal bir adamdı yani. Elini uzattı hemen. Elinde kalan son bir neyin varsa onu da verdin mi? Dedi verdi efendim. E dedi ki, ama de elini açmıştı. Sen dedi, Allah'ın evinde sana elini açana bu ikramı sunduysan, Rabbim de senin nesline bütün bütün dünyaya o ilmi yayacak olanları ikram etsin. Yani Hazreti Peygamber belki ondan doğacak olacağına dair hissiyatı kuvvetlenmiş olan zat-ı muhterem bu noktada da duasını ediyor ve enteresan bir şekilde de Hazreti Peygamber'in babası Haccı Halizası biter bitmez. Yani veda tavafını yaparak Medine-i Münevvere üzerinden derhal Bağdat yoluna çıkıyor. Çünkü niyet bu hakikat doğrultusunda ee, Hazreti Pir'in doğumuna doğru gidiyoruz Tabii bir de Hazreti Pir'in annesi var ee, Hz. Pir'in annesi devrin tanınmış zahit ve Sufilerinden Ebu Abdullah Sama'i'nin kızı olan Zat-ı Muhterem Hayr, Ümmül Hayr, Emmetül Cebbar Fatıma'nın kendisi ve veli olarak kabul ediyor zaten Allah'tan Türk Diyanet Fakfı onu beyan evet. etmiş sağolsun onu kabul etmişler. Evliya Allah'tandı. Bu şöyle ifade edilir. Neden Evliya Allah'tan olduğunu şöyle anlatalım. Hazreti Pir'in babası her hacca gideceği zaman ortam bozuk. Yani sıkıntılı bir yolculuk burası. E, güvenlik açısından problemdi. Bir defa götürüyor. iki defa bir, üç defa götürüyor onu hacca ama on dokuz defa gitmiş. Ama Hazreti Pir'in babası diyor ki on altı defa Bundan hariç yaptığım 16 altı haccın on Arafat'ta beraberdik. Yani hatfeyi yaparak mekandan ve zamandan münezzeh olan Hz. Allah'ın ikramıyla hatfe tahibi olup babasının yanında vakfeye durmuş. Bir tanesine gidememiş. O bir tanesine gidemeyişinde haccı yetişemeyişinde fakir bir kadıncağıza bakıyor evinde. Evde zaten şöyle bir hayat var Hz. Pir'in evinde. Odalarda ya fakir var ya da hasta bir kadın var. Yani yatalak bir kadıncaz kimsesi kalmamış. Hazreti Pir'in babası biraz daha imkan sahibi. Ona bir hemen bir oda açılmış. Evdekiler bakı veriyorlar. O bakım esasında da annesi mübarek Allah şefaatlerinin ailesi gidemiyor. Büyük önemli bir hafız ee, ve Hazreti Pir'in de tabii 9 yaşında babası vefat etti ya. Kendisi Hazreti Peygamber'in ilk hafızlık hocasıdır. Yani Hazreti Peygamber'in ilk hocası annesi, dedesi, tabi 9 yaşına kadar babası olması hali babasından da öğrendikleri var ama hani asli müle bilinen bir tanesi annesidir. Bir hafız olarak evladını o noktada yetiştirmiştir ki o noktada eee Hazreti Peygamber'in doğumuna gittiğimizde annesinin Hazreti Pir Abdülkadir Geylani Hazretlerinin çocukluğu döneminde de bebekliği döneminden de annesi abdestsizken ondan süt emmediği de bilinen bir vakıadır. Şimdi Hazreti Pir bir bakıyor kendi yaşadığı dönemde. Evet. İslam'a hakikatte şer'i olarak büyük bir karmaşa var ama bu karmaşaya karşı sağa sola gözlerine dikmiş bakan kesimse iki alo bir sadece küçük bir kapının içerisinde kalmış olan ilim sınıfı ilmiye sınıfı iki batı bizden ilerliyor galiba diyen sınıf çünkü bizim kırılımlardan bir tanesi bin, binli yıllardır yani e, tıpkı 1900'lere benzer 1800-1900 arası ya kopup sıkıntıya düşeceksiniz ya da bismillah deyip sistem kuracaksınız yani şimdi bu hakikatler bize şunu gösteriyor Hazreti Pir'in bütün keramatleri münafık ve kafirlerin Hristiyanların İslam'a karşı saldırılarını önleyici bir özelliğe sahip. Ve onların dilinden. Şimdi geldik tarihsel açıdan konuyu ele almaya ki Büyük Selçuklu'dan Anadolu Selçuklu'ya geçişte Hazreti Pir'in yetiştirdiği insanların büyük bir önemi vardır. Çünkü bir sohbetinde 120 bin bir sohbetinde 200 bin insanı bulunduğu kayıtlıdır. Müta, değildir, kayıtlıdır yani. Çünkü niye kayıtlı? Tarihsel bir olay. Ne gibi? Roma'nın yangını gibi yani bütün dünyanın konuştuğu bir şey kayda düşmüş. 200 bin civarında insan dinlerken, 200 bin insanın da onun sesini duyduğu kaydından dolayı meşhur olmuştur. Çünkü Hazreti Pir'in sohbetinde garip olan Sesini o 200 bin adam duyuyor. Bu, bu da yaşanmış. Hazreti P'nin kütüphanesi son bin yılın en büyük kütüphanesiydi. Şimdi dijitalleşme ile çok fazla kitap basılmış olmasından dolayı bizler onu normal bir kütüphane gibi görebilirsiniz ama bundan 500 yıl önceye gitseydiniz ya da 600-700 diyelim daha gerçekçi olsun o dönem için siz nasıl bugün İskenderiye kütüphanesi meşhur bir yer konuşuyoruz ya çok meşhur İskenderiye Kütüphanesi, Hazreti Pir'in Kütüphanesi öyle bir yerdi. Dolayısıyla İslam dünyasına bir bakıyor Batı bir zat muhterem var. İskenderiye kütüphanesini üçe katlamış. İşte o gün, o devlet erbabı, o kütüphanelerde var olan bilgiyle Selçuklu yu kurdu. Ondan sonra gelen İbn Arabi'nin Hazreti Abdülkadir Geylani Hazretlerinin yolundan gelmiş olması hasebiyle Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna maya olmayı teşkil eden Anadolu Selçuklu'nun yapısı ortaya konulmuş oldu.